Bugün 14 Mart 2023 Salı, Mars günündeyiz. Yay burcundaki ay güne idealist ve eğimsel enerjiler veriyor. Sabah ve öğle saatlerinde ay, koç burcundaki jüpiterli üçgen görünümde olacak. Özgüvenimiz ve cesaretimiz sabah saatlerinde artabilir. Sezgilerimiz ve yeteneklerimizi de iyi değerlendirebiliriz. Günlük işlerde somut ve pratik sonuçlar alabilir, ihtiyacımız olan destekleri bulabiliriz. Sanatsal ve ruhsal kavramlar bugün üzerimizdeki etkisini arttırabilir. Din, maneviyat ve felsefi alanlara da yönelebiliriz. Büyük hedefler, idealler, vizyonlar oluşturabiliriz. Tüm düşünce ve inanç sistemlerinin önemsenmesi ve beklentilerinin de abartılması mümkün. Bu aşırılıklara, fanatizme de yol açabilir. Bireysel olduğu kadar kitleleri etkileyebilecek toplumsal alanlarda da bu etkiler güçlenebilir. Yay burcundaki ay akşam saatlerinde balık burcundaki merkürle dik açı yapacak. İdealist ve vizyoner olabileceğimiz bu saatlerde sezgilerimiz ve hayal gücümüz güçlenebilir. Ancak detayları gözden kaçırabileceğimizden dikkatsizlik, dalgınlık ve iletişim sorunlarıyla da karşılaşabiliriz. Gece saatlerinde maneviyat ve tefekküre yönelmek faydalı olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.